Düğünmuket'i evlilik sürecinde olan çiftlerin aradığı, hayallerine uygun mekanları ve firmaları bulmasına yarayan bir online platform. E, doğrudan online platform üzerinden bütün mekanları filtreleyebileceği, onların yetkililerine direkt ulaşabileceği bir sistem sunduğumuz için, tabii çiftlerin düzenli olarak kullanmasını sağ, sağlamış oluyoruz. 2001 yılında 60 binden fazla çiftin düğününü planladık. Yani büyük şehirlerde elenen her üç çiften biri Düğünmuket.com aracılığı ile düğününü planladı. Şu anda evlenecek çiftlerimize yaklaşık 9 bin düğün profesyoneli hizmet verebiliyor platformumuz üzerinden. Bunun yanında Balayı tarafında da 20 bin üzerinde tur ve otel seçeneğiyle yine çiftlerimizin karşısına çıkıyoruz. Çiftler evlilik sürecine başladıkları zaman aslında onları çok uzun ve meşakkatli bir yol bekliyor. 9 ila 12 aya yayılan bir hazırlık süreçleri var. E, ve bu süreç boyunca birden fazla kalemde alışveriş yapmak, düğün mekanı, gelinlik, hatta ev eşyaları gibi bir sürü... E, kriteri belirleyip bunlarla ilgili alışverişlerini tamamlamak zorundalar. Dolayısıyla bu süreç onlar için epey zor oluyor. Biz burada kolaylaştırdığımız taraf çiftlerin hayatındaki tüm bu zamanı bir verimliliğe dönüştürüp, kendi kriterlerini doğrudan firma yetkilileriyle konuşarak hayallerindeki mekan ve firmaları seçmelerini sağlıyoruz. Türkiye'de her yıl 550 bin çift evleniyor. Bir çift ortalama olarak 260 bin TL para harcıyor. Toplamda ise düğün sektöründe yılda harcanan para 143 milyar lirayı buluyor. Amerika'da her yıl 2 milyon çift evleniyor ve yaklaşık olarak 80 milyar dolar para harcıyorlar. Kanada ve diğer Avrupa ülkelerini de saydığımızda bizim potansiyel olarak hedef gördüğümüz ülkelerde toplamda 138 milyar dolarlık bir düğün pazarı bulunmaktadır. Çiftleri evlilik sürecinde bekleyen tek sorun düğün planlama değil maalesef. Bunun yanında çeyiz alışverişi, ev bulma, balayı organizasyonu ve bazı finansal ihtiyaçlar da devreye giriyor. Bu beş ihtiyaca birden çözüm üreten tek platformuz. 2021 yılında 60 binden fazla çiftin düğününü planladık. Üye firmalarımız ise 280 milyon liradan fazla gelir elde etti. 2024'teki hedefimiz ise Türkiye'de evlenen her iki çiftten birinin düğünü planlamak. Üye firmalarımızın da 5.6 milyarlardan fazla gelir elde etmesini planlıyoruz. Düğün buketinde iki farklı gelir modeliyle çalışıyoruz. Birincisi üyelik modeli, diğeri ise komisyon modeli. Düğün buketi üzerinden gerçekleşen alışverişlerde ve balayı rezervasyonlarında komisyon modeliyle çalışırken, düğün mekanları ve düğün firmaları tarafında da üyelik modeliyle çalışıyoruz. Öte yandan evlenecek çiftlerimiz için sistem tamamen ücretsiz. Mevcut üyelerimizden elde ettiğimiz gelirle ürünlerimizi geliştiriyoruz ve ARGE çalışmaları yapıyoruz. Bu noktadan itibaren de ölçekli büyüme aşamasına geçiyoruz artık. Bunun için de alacağımız yatırımı %59'unu satış ekibimizle, %41'ini ise pazarlama ve reklam için harcamayı planlıyoruz. 2020 yılında dünyamist.com ve Chase sistemi satın aldık. Bu sayede daha çok çifte ulaşabilir hale geldik. Önümüzdeki dönemde de yeni iş ortaklıklarına ve yeni satın almalara hazırlanıyoruz. Aynı zamanda şu anda yapay zeka alanında da geliştirmelerimize başladık. Önümüzdeki yıldan itibaren kişiselleştirilmiş düğün ve çeyiz önerilerini çiftlerimize sunabiliyor olacağız. Ve hemen ardından globale açılmak için de operasyonlarımızı başlatacağız. Kurulduğumuzdan beri her yıl 3 kat büyüyerek bugünkü başarımıza ulaştık. Bundan sonra da güzel bir yolculuk bizi bekliyor. O yüzden bireysel yatırımcıları da bu başarı hikayesine ortak etmek istiyoruz.